Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Elbette içeyim ben. Bak kardeşim benim hoş gelmiş. Al kardeşim elma ya elma ya elma ya. kardeşim ne istiyorsun? Herkese merhaba arkadaşlar. Sanal Gerçeklik ile Minecraft serisinin ikinci bölümündeyiz. Arkadaşlarım burada ve yaptığımız mükemmel ev burada. Harika. Merhaba. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Ur bir saniye gelir misin? Gel tamam. gel. Karnın mı aç senin? Çok açım. Tamam. Baksana bak bak. Ah bak. Çürük çür diyorum. Çür et diyorsun. Şuradaki evi görüyor musun? Evet. O eve git ve deki ezbiçime. Tamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam Ezbirçi Vay kardeşim benim hoş gelmiş, al kardeşim elma elmaya elmaya elma Ay kardeşim ne istiyorsun? Selamünaleyküm Aleykümselam Ezbirçi Vay kardeşim benim hoş gelmiş, al kardeşim elmaya elmaya elmaya Ay kardeşim ne istiyorsun? Faal Ezbirçi mi? Ezbirci mi? mi ha? Al kardeşim buyur al Almanya Almanya buyurcuğun. Bizim evimizde, bizim yöremizde hürmet her şeydir. Tamam, teşekkürler. Madene inmek ister misin? Afursi olur bu şey. Yemek verdim beni vurun ha. Kahve. Tamam. Sen ona küsüyorsun. Buraya gel. Atman selam söyleyeceğim. Bırak çocuğu. Katil oldum. İlayda kimseye söyleme. Bu ikimizin arasında tamam mı? Enlandıran en en bir küptür. Oha. Tamam. Ah köpek. İlseyi bulup geleceğim. Ebenizi zıtacağım. Arkadaşlar burada iki köpek buldum. Biri bana ait diğerini isteyen alabilir. Adı Uğur mu? Allah Adını bir adı, adı, adı koydum. Gözlüğüm <gülüyor> çıktı. Arısı. Evet, şimdi seni nasıl evcilleştireceğiz? <gülüyor> Elma yer misin? Şş. Ah, ısırdı, ısırdı. Kutuz olacağım. İlayda neredesin? Gözlüğüm çıktı Yusuf Bey'de. <gülüyor> Bir yardım etsin. Evet. Kurt sürüsü peşimde. Lan yüzebiliyor bunlar. Yusuf neredesin? <gülüyor> Be, evin önündeyim, evin önünde sayılırım. Yardım edin. Bırakın ısın Şerefsin. <gülüyor> hayır, hayır. Bana küpredir, kaçmak değil işte. He, oldu? <gülüyor> Abi sen mi, özür derim, özür derim, özür derim. Gelin. Ya. Abi şunlara bak, kuduz bunlar. Ben... Arkadaşlar kuduzda hissi bulundu mu? <gülüyor> Niye? Uğur mu Lan, hayır. <gülüyor> Seni <köpeklerin gülüyor> Hayır, lütfen hayır. Aman yazık ya. <gülüyor> evet. Gelsene. Ama Şimdi Onlar sadece bana mı ben sinirli mi? yoksa bunlara da sinirli Aa. mi? Tamam. <gülüyor> Tüm sinirleri gitti. Çok iyi. Bitti ne olur sen. <gülüyor> Siz bana aitsiniz artık köpekler. Şunu yiyin. Şurada. Kaçıyor. <gülüyor> Kaç. Hayır yapma, hayır yapma Gel, canım az, evet. canım Gel. az. Evet, dream gibi Minecraft oynayacağım şimdi iyi izleyin. Eşyalarım kimde? Ne oldu? Arkadaşlar yağmur yağıyor ben ıslandım, eve aldım beni. Kurulanmam gerek. Arıç da ıslanmış herhalde, rahat durmuyor. Şöyle de yüzüyor mu? Yok, bu, bu yok, bu daha açılmamış. İlayda ben al, şudum ateş var mı? Banka geç şuraya, gel. Eşyaların nerede? Ya buraya çıkıyorsun, tamam mı tamam, böyle? Aynen. Isın sen orada. Gelin, gel nere? Uğur nereye gidiyorsun? Eşyalarım, eşyalarım yok artık. Sende mi? Bende evet, hiçbir abi. şey yok. Getir lan. İlayda da, İlayda da sandığa koyuyor. Sandığa koyuyor şu an gelin. Oğlum bende hiçbir şey yok lan. Yalan söyleme sandığa koyuyorsun şu an. Lan ne yalan söyleyeceğim abi bu var. Arkadaşlar <gülüyor> bu bakın var. sandığa koydu. Sandıkta bir şey yok. Ben... Yusuf sen koydun değil mi? Şeref. Şeref. Yusuf'u tutun. Oo. <gülüyor> Yusuf. Ya dursana. Nereye gitti lan eşyalar? Elma ver. Ezbirçi mi? Ben <gülüyor> yani, ezbirçi. Urk urku. Ayşşşşşşşş... Nerdesin? Neyimiz var? Anladım. Madere mi insek ya? İnelim. Bir kazma yapam. Bende. Bir tane değil. Evet kazma böyle yapılıyordu. Benim bir de baltaya ihtiyacım var. O Böyle Aynen. mi yapılıyor? Atar mısın canım benim? Atam yaptım. Uğur. Uğur. Kazma yaptım. Bak burada. vereceğim, ver. Al. Kadir, al. Neden şey, alamadın? Versene. Versene. Verdim alamadın. <gülüyor> zombi. Zombi zaten, dur, Zombi var. Dur, Öldürsene dur, oğlum zombi benim, var. Benim, Aa, benim, pardon. Benim, pardon. Benim. pardon. <gülüyor> pardon. zombi zombi öldür. Oh! Tamam İlayda! Eşyalarını meşale yapacağım abi. Tamam al eşyalarını veriyorum. Al bunu. Meşale yok mu ya? Yapıyorum. Şunu al. Ben şunu, şunu al. Şunu al. Hadi bay. Şunu da al. Şunu da al. Şunu... Şöyle al. Bunu da böyle al. Bu da çiçek. Meşale var madene gelen gelsin. Tamam bitti hepsi. Bende bir şey yok. Hadi madene inelim. Acaba maden nasıl kazılıyor? Baltadaki gibi böyle mi vuracağım? Bakalım. Tamam buldum. Tamam şunu kıralım. Evet. Şu an tam bir madenciyim. Yap. Tamam. Evet bu şekilde vurarak kırıyoruz. Çok güzel. Değil mi? Aynen. O zaman yap, bir şeyler kır. Neden kırmıyorsun iki saattir? Ben de şuradan gireyim o zaman. Uğur. Efendim. Ne yapıyorsun? Yeni ama ben meşale bende meşale yok. Uğur. Efendim? Ne yapıyorsun? Kal orda. <gülüyor> Zaten burada bir işe yaramıyorsun. Bekle. Seni de alacağım arkadaşlar, buraya. Arkadaşlar Vurma vurma. Ben, vurma. ben sana vurmuyorum ben. ama... Nerede baltam ya? varsa verebilir misiniz? Varır. Geldim. Meşale vermeyeceksen burada ne işin var? Attım buraya. Bakın. Arkadaşlar, arkadaşım. Bu! 43 maça çekeceğim. Salak mısın? Ya? Teşekkür ederim. Bir şey yaramadı. Devam edelim. İlayda neredesin? Maden kaz diyorum, yusun. Tamam. Yardıma mı geliyorsun? Evet. Gel buradan azmayın. girin. Kim kazıyor? Kanka buraya bana salsana. Şöyle mi vuracağız? Tamam o zaman ben de buradan giderim. Çok iyi be. Hala toprak var, asla bir şey bulamayacağız. İlayda meşalen var mı? Var. Kaç tane? Yedi. Altısını bana vereceğim mi? Git lan. <gülüyor> Çık dışarı. Yusuf dışarı çıkar mısın? Çıkarım. Ne yapıyor? Oğur. Ne haber? Sen geldiğin daha kötü oldu. Tam kolay gelsin. Siktir git. Aa Barış Demir bulmuşuz. Evet. evet. Güzel güzel. Kömürde buldum. Çok iyi çok iyi Demir bulduk. <gülüyor> Bunlar kime ait? Beraber bulduk da. Ee, bölüşelim. Tamam. Tamam. E ee, %90'ı benim, %10'u senin. Baskil oğlum manyak mısın Allah Allah. Tamam ya. ben gidiyorum o zaman. Gidebilirsen. Ben gidiyorum o zaman. Payımı almadan gitmiyorum ama. Ee, Yusuf, Yusuf. <gülüyor> Öldürün onu. <gülüyor> tamam. Beni öldürdü demirlerimi aldı arkadaşlar. Öldürün madende Yusuf var. Hayır. Hayır. Oğur. Öldüreme demir veririm. Oğur, demirlerin hepsi bende veremez. Paylaşalım. Durursanız vereceğim. paylaşalım. Kanka, kanka yaptı. Atıyorum bakın. Hayır durun atıyorum Şu. durun. Durun Şu. durun. Durun. <gülüyor> Çak. Hadi ne valla. kadar tatlı bir köpek. Ev neredeydi? Aa. Aa ilayda, çık çık. Köpek nerede? Aa, dur lan. Orada. Hayır. Ev nerede? Tamamdır. gördüm. Selam. <gülüyor> vur vur vur vur vur. Hayır. Ne oluyor? Beni de alın. <gülüyor> Aman. Ah çok iyi. Her şey bana kalmış. Öl artık. Ah. <gülüyor> ah. <Aa! gülüyor> <gülüyor> <Aa! gülüyor> <gülüyor> <Aa! gülüyor> kaç kaç kaç kaç. Ya, bu Silah gitti. Tamam, tamam. Kaç kaç kaç! Kır artık! Kaç kaç! Kır kır kaç! Ama hiçbir şeyimiz yok bize biraz bari şey verin! Arkadaşlar! Ben burada bir şey buldum! buldum gelin aşağı gelin! Nerede Emine? Ee... Aşağı gelin vereceğim! Aa. Buradayım buradayım! Aaa Yusuf bize bir şey ver bizde hiçbir şey yok! Gelin gelin! Ulan gelelim de bir şey yok ki bize! Gelin buraya gelin. Uğur gel bak ne buldum. Kanka bir şeyler evet. versene. Tam sandığa koyuyorum alın. Neredesin Yusuf? Be. Şunu al. Şunu al. Aha ne kadar paylaşımcı bir arkadaşım görüyor musunuz? Vav. Wow. Tamam. Çift tıkla bırakmıyor mu? Tamam hadi Şöyle ben dene kömür Almıyor. alacağım bakın şurada kömür var. Tamam. Lida. Aha vav. Wow. Lida. Efendim? Hepsini sen aldın. Bir şey almadım ki. Oğur. Ben bunda bokmıyım. <gülüyor> Dur vereyim sana aldık barımı. Oğur. Sana bir görev vereceğim. Bu çok kutsal bir görev. Ama almadın kağıtlıklarımı. <gülüyor> Bak. Bildiğin gibi demir çok kısıtlı. Şu an dünya üzerinde bulunmuş 9 adet demir var. Evet, benden çaldın demirler. 9'u da bende. O zaman seni ben de olsun. Hayır, hayır. Yara savası. Pazarlık yapıyoruz. Vay yarasa yarasa ya, yarasa. Ya, ya, ya. A a a a <gülüyor> Sen miydin be? özür dilerim. Oğur. Virüsü bunlar da hep şerefsiz bunlar. Ha virüsten tamam. Aynen. Abi taşları al tamam mı bak? Demiri koydum oraya. Aldın mı demiri? Bakayım almış mıyım? almadım kanka. demir almadın. Demir nerede oğlum o zaman? Çaldılar. Ha demir bende. Barış. Ben de Uğur. Demir bende ben de değil. Oğur. Demir bende. Geri İlayda da mı? İlayda da mı dedin? Evet, İlayda, i̇layda da. Mi? Tamam. Bırakın boş verin. kendi <gülüyor> kendini. İlayda selam. Demiri mi istiyorsun? Evet. Atabilir misin? Atma şurada. kanka, atma. Ah teşekkürler. Atmıyım mı? Ama bu yetmez. Layda. Bende sadece o kadar var, bak bir de bunlar var. Neler var? Var. Ee, var. örümcek örümcek. örümcek. Başka da bir Barış şey koru bizi, koru bizi. Bir git. Aa. Aa, çok iyi. Lan dur ya Lan yanlış burada. Beni çağır beni çağır beni çağır beni çağır tekrar öleceğim Öleceğim Barış sen zombi mi olacaksın yeşil yeşil, yeşil yani şeyler var Allahım Allah Allah aptalı Zombilerin arasına kaldım ya <gülüyor> Belanı sikim senin Vur Bak şimdi bütün malzemeler bizde tamam mı? Dünyanın hakim biz olabiliriz İlayda ile Barış'ı köle edebiliriz Kanka Ver eşyamı, ver eşyamı. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için Aa, teşekkürler. Lan lan. Lan, lan Yusuf. <gülüyor> Şerefsiz ya.